klasiiiiiii Ağlam ağlama ağlama Remzi dayı en yakın dostum gitti <gülüyor> çok seviyordum ben çok delikanlı adamdı <gülüyor> Ne olsun? hakkını yelan ediyon lan ben ediyom aslan barcası Giydiğin kemaplar, helal olsun. <gülüyor> Valla, İmza'yı beni de ağlatacağım ya. Neyse. Şu an bizi izliyordur. Oğlum oyunda ol. Diyordur kesin. Aynen. Sen ödüyor Evet. Affet beni. Koruyamadım seni. Neyse bunu koyacak yer kalmadı ben sonra bunu eklerim Düzeltirim ya Şerefsiz eksik eklemiş mezar taş şimdi Neyse neyse bu da iyi İstiyorsan şöyle yap Şuraya koy He burası da olur tamam Tamam buraya koyduk çünkü Şerefsiz eksik yapmış Hayır ben onun gelmişini geçmişim Tövbe tövbe elin ölünüm başında Neyse Tekrar başımız sağ olsun Dostlar sağ olsun Çok iyi adamdı be Evet İyi adamdı Tam arada kızardı bağırırdı filan ama Bizim ilimiz için Affet beni be Affet Kurtaramadım seni Keşke kurtarabilsin Veya o kurşun yiyen ben olsaydım keşke Affet Fesat varmı şu şerefsizden haber filan Yok Bulamadım Bulsam ben onu ne yapacağımı biliyorum da Bulamadım işte Lan şerefsiz kim bilir şu an hangi delikte saklanıyor? Ulan ben senin gelmişini, geçmişini, yedi gösülerini, Soyunun sopunu, ananı, babanı, teyzenin nineni, me mezar taşlarını gelmiş yavaşlan mezar taşlarına küfür etme öyleleriniz düşünü. Tam yavuz, bu kadar söyleme lan. Yedirince de bitseyim git mevzu. Anasına babasına küfür et, bitti gitti. Dedeyi niye karıştırdın ama görmeye? Tamam tamam Ulan onu bir uyum var ya Onu kaşık Bir kaşık suda boğacağım ya Yusuf Yusuf Benim başımı ağrıtıyorsun Ben sana onları Öldürmedim Niye öldürmüyorsun lan ha? Ha? Benim başımı ağrıtıyorsun Başım ağrıyor Başka ne iş? O adam